Bugüne kadar gittiğimiz yerlerde hep engellerle karşılaştık. İlk defa bir müzeye geldik. Engelsiz, rahatça gezdik. Çocuklar çok mutlu. Her zaman gelebileceğimiz gibi bir yer olmuş. Çocuklar zevkle izlediler. Yapanlara çok teşekkür ederiz. Başta başkanımıza böyle bir yeri düşünüp bizleri de düşündüğü için çok teşekkür ederiz. Engellilere yönelik yapılmış bir müzemiz, ben gezip gördüm. Engellilere düşünülmüş bir şekilde dizayn edilmiş, kolaylaştırılmış bir müzemiz. Herkesin gezip görmesi gerekiyor.